Evet arkadaşlar, şu anda Bandırma'dayız. Bandırma'ya, Çetin Kaya, Perde Çeyiz burası. Perde ve Çeyiz firması arkadaşlar. Pierre Cardin'in logosu var, bakın gördüğünüz gibi. Şimdi içeri doğru giriyoruz. İçeride zaten yetkililer var, müşteriler var. Burada perde ile ilgili her şey var arkadaşlar. Şimdi içeri doğru girelim. Zaten yetkililer içeride. Telefon numaralarını söyleyecek zaten. Bakın görüyorsunuz. Burada Stol, Zebra, Jalizu, rustik Ahşap, Fon, Tül, Perde. Bunların hepsi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir gezelim dükkan önce. Ondan sonra telefon numaralarını ablamıza soracağız zaten. Burası bayağı geniş bir dükkan arkadaşlar. Bakın yastıkları görüyorsunuz. Bakın şurada bir modelimiz var. Bakın şurada bir model var. İçeri doğru giriyorum şimdi. Hemen sola döndüm bakın. Şurada da var arkadaşlar. Müşteri var bakın bir tane. Ablamız ona ürünlerini gösteriyor arkadaşlar. Hemen yanlarına yaklaşalım. Hemen PR Cardi'nin logosu var. Evet. Bakalım ne konuşuyorlar? Renk seçeneklerimiz çok. Beğendiğimiz ürüne göre. Kovuşlarınızı i̇şte beğendiğine şey göre. Evet ve yıl ay yıldızı şeyde, yalnızla. Evet. Renk seçeneklerimiz PR Cardi'nin garanti gününleri. Renk isterseniz renk seçeneği numara çok, çok daha farklı e, renklerden. de desen siz. Abla kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ, sağ teşekkür Bakın görüyorsunuz arkadaşlar top top kumaşlar var altta görüyorsunuz. Devam edelim şimdi arka tarafa doğru geçiyorum. Bakın görüyorsunuz burada da bu tarafta çeyiz ve perdeler yine var arkadaşlar hemen battaniyeler bak burada var bakın. Nevresim takımı pike takımı yorgan yastık battaniye bornoz havlu bunların hepsi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben telefon numarasını soracağım. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok geniş bir dükkan, geniş bir mağaza. Çeşit çok. Ücretsiz ölçü ve keşif yapılıyor. Alınıyor arkadaşlar. Montajı yine ücretsiz olarak yapılıyor. Gördüğünüz gibi çok çeşit var. Arka tarafa doğru gidiyorum şimdi. Görüyorsunuz bakın. Çok model var, çok çeşit var. Çok geniş bir dükkan. Fiyatlar uygun arkadaşlar. Biz dairemizin perdelerini buradan yaptırdık. Fiyat konusunda da zaten ablalar, abiler buradaki firma sahipleri yardımcı oluyorlar bizlere. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Fiyat sorabilirsiniz. Fiyatları uygun. Çok çeşit var. Katalogdan seçebilirsiniz veya istediğiniz renkten seçebilirsiniz geldiğinizde size yardımcı oluyorlar zaten katalogları var şimdi ben size göstereceğim kataloglarını gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi katalogları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Bakın, bir, tane yani, bir tane müşteri yine var. Öyle. Tekrar geri geri gidiyorum arkadaşlar. Geniş açıdan göstereceğim size. Bakın yatak örtüleri var evet. burada görüyorsunuz. Mintex diye yazıyor zaten üzerinde logosu var. Gördüğünüz gibi. Tekrar şöyle devam edelim. Pierre Cardin'in yine perdelik döşemelik diye bakın yazıyor. Bakın karşıda da müşteriler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi telefon numarasını soralım. Abi telefon kaçtı buranın? 266 0 266 715 25 26. Tamam, bir de cep telefonu abi. 0 532 630 30 81. Tamam, adres nasıl abi? İhsaniye Mahallesi Hal Caddesi No 10 Balıkesir Bandırma. Kredi kartı geçerli değil mi abi? Geçerli. Kredi kartı ve elden taksit seçeneği. Yapılabilir. Ücretsiz. 15 ay, on, on ay. zaten Ücretsiz şu karşıda yazıyor. Montaj Bakın evet. arkadaşlar. Ücretsiz keşif, montaj. keşif montajımız var. Tamam. Bakın gösteriyorum arkadaşlar, tüm ürünlerde 15 ay taksit diye yazmış. Müşteri memnuniyeti ön planda bizde. Evet, müşteri memnuniyeti ön planda, duyuyorsunuz, Kesinlikle. abimiz söylüyor. Abi başka söylemek istediğin bir şey var mı? Kaliteyi ucuza alın mı diyoruz? Kesinlikle, kaliteyi, markayı uygun almak isteyenlerin adresi edeceği adres. Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin.